Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Harun ve bugün sizinle ekranda gördüğünüz gibi jailbreak'te bir video çekiyorum. Evet şu an başlıktan da anladığınız gibi e, para kasma glitchini göstereceğiz. E, şimdi en başta videonun başında zaten görüyorsunuz. E, tren soyuyoruz. E, trenden 1500 dolar alıyoruz. Çıkıyoruz ve e, fondumuz yani e, pointimiz 500 oluyor. E, pointimiz 500 olduktan sonra arkadaşlar e, yani ben prisoner'dım. Ee, yanındaki arkadaş e, polis oluyor ve polis bizi sınırsız tut tutukluyor. E, sürekli tutukluyor ve kendisi para kas kasıyor yani. E, oyunda şu an bir bug var. Tüm serverlarda e, hani bu bug geçerlidir. E, hani Biz de VIP serverda bunu denedik. Sonra e, videoda zaten göreceksiniz. İkinci üçüncü dakikadan sonra ben e, prisoner oluyorum. Yani hapis suçlu oluyorum ve e, dışarı çıkıyoruz. Bu arada Melik de oyundaydı. Ee, onunla birlikte falan oynuyoruz. Ee, sırayla ben polis oluyorum. Onlar işte hırsız oluyor. Onlar hırsız oluyor. Biz polis oluyoruz falan. Ee, bu şekilde tek tek ilerliyoruz. Ve sürekli soyuyoruz. Yaklaşık 5 saniyede 100 dolar veriyordu bize. Yani bir kişiden 100 dolar alıyorsunuz. 5 saniyede bir. Ya yani Olduğunuz yerde durarak para kasabiliyorsunuz. Ee, verecek taktiklerim şöyle. Arkadaşınızla VIP server'ına girdiniz veya polissiniz ve yanınızda arkadaşınız var. Ee, arkadaşınız olmazsa biraz zor. Yani gene yapabilirsiniz ama dışarıda tutuklamanız gerekiyor. Ee, oyunda şu an yani hiçbir şekilde kimseyi tutuklayamıyorsunuz. Ciddi anlamda tutuklayamıyorsunuz. Ya öldürmeniz lazım ya da öldürmeniz lazım. Başka kaçarı yok. Ee, zaten hani videonun geri kalanı e, oyunda hani çektiğimiz bölüm. Yani kaydettiğimiz bölüm. Ee, hani bu şekilde geçecek İşte Melih ile girdik Polis olduk onları tutukladık i̇şte Donlu Efe falan Donlu Star girdi bizi tutukladılar Sırayla yapıyoruz bu işlemi ee, Güzel para kastık 30-40k'ya 30, 30 ya yakın Para kastık yani Topladığımızda hepimizin kastığı para e, Bir 70 bin falan 70, 100 bin olmuştur belki hatta e, Şu an mesela benim e, videoda, Videodan sonra tabii konuşuyoruz Arkada Donlu Efe ve Melih e, Şu an Beni tutuklayıp duruyorlar sürekli ve nasıl yaptık nasıl sürekli tutukluyorlar diye soracak olursanız ben onlardan bir iki kart çalıyorum bir polisten iki kart çalıyorum o da beni sürekli sürekli sürekli tutukluyor iki kart çaldıktan sonra zaten hani iş bitmiş oluyor bu şekilde hani sonsuza kadar tutuklayabiliyorsunuz hepinizin girmesini öneriyorum yani hemen girin şu an gece 12 falan yarın zaten yok yarın artmış olurum ben bunu sabahtan görmüş olursunuz işte hepinizin girmesini öneriyorum bitmeden glitch, şey buna glitch denir herhalde glitch patchlenmeden herkes girsin herkes yapsın evet umarım yardımcı olmuş olur. umarım güzel para kasarsınız patchlenmediyse eğer biz tabi bunu yaptık %100 gerçek hani yalan bir şey değil zaten hani stüdyoda falan konuştuk bizim discord grubunda stüdyodakilerle birlikte girdik. Evet o zaman Melit de zaten bunun videosunu çekmişti ona da bakarsınız. Ee, evet. Başka bahsedeceğim bir şey yok harita hakkında. Ee, bunu ne kadar çok kişiyle girerseniz o kadar iyi olur. Yani e, 5-6 tane polis olabiliyor mu onu bilmiyorum ama galiba prisoner eşit sayıda olması gerekiyor. Ee, eğer öyle bir şey varsa 15 tane polis girdiniz diyelim bir kişi de yani siz de mesela prisoner's'ınız o 15 kişi sizden aynı anda para alabilir. bu peçlenmeden tabii ki de. eğer polis o kadar olunuyorsa bu arada hani diğer olaylarda şey de var. Hani illa ki kaç gerek yok veya birinin işte helikopteri bahçeye koyun public server'daysanız. polis olun, bahçeye koyun. Bir de insanları sürekli tutuklayın. Hani sürekli o bilecek. Onu indirecekseniz tutuklayacaksınız. Binecek e, Kilitle açacaksınız. İşte indirip tutuklayacaksınız. Bu şekilde sağlam para kazarsınız. E, evet. Bence güzel olmuş. Yani peçlenmeden hemen Paranızı kasıldı derim. O zaman videonun geri kalanını da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. E, evet. Hoşçakalın o zaman. Görüşürüz. Geçemiyorum. Star bir prison roll. <gülüyor> şey olsun. Bana vur bir. Olamaz. Ben şey olmayayım mı? <gülüyor> Polis. Ah. Yok herkes sırayla olacak. Tamam. Şöyle çalayım ha. tamam. Tamam sıralandım. Oo easy. Çalın sen. Sen de çal beni. Tamam beni sen şeye geç polise. <gülüyor> Oo easy ya bak şu an para kasıyoruz. İki tane hesapla Kolola açacaksın. Koluna ee, Bir hesapla duracak orada. Aynen lan. Sen de işlemsen. çal star. Oo. Allah. Yanlış kişiyi tuttun. <gülüyor> tamam. Donlu'yu full tutukluyoruz. Şimdi. Mesela şimdi ben çıkacağım. Ee, siz beni tutuklayın. Tamam sağlam para kazıyoruz. Şimdi Donlu sen ol. Ben geçeyim. Tamam, geçeyim. Ben hemen prisoner'a. Donlu sen hemen geç. Sonra Star geçecek, sonra Melik geçecek. Ben zaten elektronik yüze olur oldum, ben geçmeyeceğim. Ha sen şeysin, tamam. Sen beni full tutukla şimdi. Evet, bu şekilde hızlı hızlı kasıyor. Ben tutuklayamıyorum, benden de bir şey yok. Tamam, çalayım dur, sakin ol. Tamam, şimdi beni iki taraflı tutuklayın. Bir dakika, ben sessiz bir video çekeceğim hemen iki dakika. Tamam. tamam. Ben şöyle bir bağımsız oluyorum. Abone olur? Wow. Sessiz çekeceğim. Güzel. Önüne gelen bir de çekiyor. Star ne yapıyor? Star sen de gel sen de çalsın para. Tamam, sağlam para kazıyoruz ya. Peçlenmeden önce bir an önce. Aynen. Zaten yarın... Olmaz Büyük ihtimal yarın peşteniz Hemen videoya atalım. Ağır. Harun birkaç Siz... kez şey yaptın ha. Okula mı? gidiyorsunuz mu? Yok ben gitmiyorum. Ben gitmeyeceğim. Ben gitmiyorum valla. Ne ben yapayım ben? Ben gitmiyorum. Şey. Acı çekiyorum. Gidiyorum. Acı Harun, çekiyorum. Harun. Harun. Efendim? Aramızda bir yaş var. Sıkıntı olur mu Harun desen? Yo bana abi diyeceksin falan. Yo tabii ki <gülüyor> de ne olacak? İki yaş olsan olur. İki şey yaş olsan ne olur. Neyse şey yapalım bak sen e, birkaç kere banka soy daha boncuk alalım. Olmuyor denedik. Boncuk alamıyoruz. Ben kaç yıldan bile bir şey demiyorum lan. Fark ettiniz O zaman yakalanıyor mu? Ee, yok yakalanmıyor. Yine yüz geliyor. Yani orada kaç olursa olsun. Ha. Bu arada senin gözün mağmam acıdı. Yeni farkettim. <Gülüyor> ya Star Games. In... Star sen de şunlardan birer tane kart al, şey al. Eşyayı ceple. Oh, tamam var mı sert? İkisinden de al da. İkisinden almama gerek yok. Ben yapayım. Domlu kaç para kastın? Ben kaç para kastın? 2000 mi ne kastım galiba bilmiyorum. Ne kadar ben bu karakteri, karakteri baya bir değiştirmeyeceğim. Çok güzel. Ya yani karakterinizi yapın değiştirmeyin ya zaten. Benim karakterim 0 Robux. Yani gidip hani. Mesela Melih'in eski kıyafeti. Kıyafet demeyeyim, eski e, paketi, değişik bir şeydi. Aynen, outfit diyelim. Hani uçuyordun falan böyle, kendin mavi maviydi. Hani ha. insan değildin, öyle bir. <gülüyor> böyle deliler gibi dolaşıyorum. Kafanda kova. Kaç kova var ya. Abi şu helikopterden uzaklaşsak, gelin şöyle bir. Bir de video düzeninde duralım. Hani şey, foto düzeninde. Hani öyle çalın. <gülüyor> E Aynen ben de fotoğraf alayım. Peki Star StarGamer. Ben Harun'u, Harun'u yakalamayı daha çok sevdim. Biz Bayarak ee... Suçlu e e olsa... E yapsam. Birimiz suçlu olsa diyorum. Aynen Suçlu? Yok gerek yok ki. Bir insan bir kişi oluyor zaten. Hatta e Star da polis olsun şimdi. Olabiliyorsa. Birisi Prisoner olsun. Öyle olurum. E Şimdi Melik'in sırası mı? Kimin sırası? Donlu yeni geçti, Melik mi geçecek? Böyle bir şey. Ben gidiyorum, hadi bay. Ne güzel beleş kasıyordum ya. <gülüyor> Hepimizi tutup tut, bileceğim tut, seni. Aynen. Ama bir tek bir sıkıntım var, kaladın M'yi kapatıyor. Evet. Arkama baksana. Evet, içinden geçmiş o. Sen parlıyorsun la. Yee. Yeah. Kalad Not limited by so good, but so good. Dur Star senden Adın bir var, şey cepleyelim. Ya, ya benim üstündeki şey 5 robux deney ama ben beleş aldım. Aynen kıyafet, mi? tişört. <gülüyor> ya bir dur da cepleyelim ya. Don't let it, sen nasıl onu beleş aldın? Öyle vermiyor, bana da. Ben Arın gidiyorum. Me. Kesin bir robux aldım. Bu arada ben o şey grubu bulmuştum ya Meli. Ee, sen dediğin üzerine demenin üzerine ben de gittim bedava grup buldum. Kıyafetler falan ben varmış anladım. bir dünya. Sattım onların hepsini. Şey bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim mi? Robux var mıymış? Robux yokmuş da kıyafetler var bir dünya. Onlar şey yaptım. Satmaya bastım. Dokuz robux geldi. Helal zengin. Aynen. Donlu tişört yükledim oraya. Aynen. Pointe. Peki ben videoyu artık durdurayım. Kaç 14 dakika olmuş.